Dur dur, dur. Önce önce sana sorayım bu ne makinesi geçiyor Ne? Nem makinesi olarak geçiyor Tüskürfe boya makinesi Evet tüskürfe boya makinesi